Diyelim ki elimizde buzdan bir rampa var. Bu buzdan yapılmış bir takoz ya da herhangi bir eğik düzlem olabilir. Bu soruda her şey bu arada buz üstünde gerçekleşiyor. Bu yüzden sürtünme kuvvetini göz ardı edebiliriz, yani yok sayabiliriz. Şimdi bu eğimli yüzeyimiz buzdan yapılmış ve eğim açısı 30 derece. Buzdan yapılmış bu eğik düzlemin üzerine başka bir buz kalıbı var. Buz kalıbı. Şimdi yüzeyi parlayan bir buz kalıbı. Tabii kütlesi de var. Kütlesi de 10 kilo. 10 kilo. Şimdi bu buz kalabına ne olacağını bir düşünelim. Öncelikle ona etki eden bütün kuvvetlere bir bakalım. Dünyadayız ve yere yakın olduğumuzu kabul ediyoruz. Bu yüzden yer çekimi var. Yani ilk olarak buz kalıbına etkiyen bir yer çekimi kuvveti var. Kuvvetin büyüklüğü, buz kalıbının kütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımına eşit, yani 10 kilo çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Evet, böylece ağırlığı ne oldu? 98 Newton oldu. Buz kalıbını 10 kilo aldım. Şimdi bunu yazayım. Böylece ağırlık 10 kilo çarpı 9,8 metre bölü saniye kare ve aşağı doğru. Yerin yakında yerçekimi inmesi 9,8 metre bölü saniye kare ve aşağı yönlüdür, aşağı doğrudur. Hatta bazen şöyle gösterirler, eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Böyle de görebilirsiniz, buradaki eksi size yönü belirtiyor. Hatırlarsanız, kurala göre artı yukarı, eksi aşağı doğruydu. Bu soruda sadece büyüklüğü kullanalım. Vektörün büyüklüğü 10 çarpı 9.8, o da ne etti? 98 kilogram metre bölü saniye kare, ya da kısaca 98 newton. Büyüklük 98 ve aşağı doğru. Şimdi yapmak istediğim bu vektörü yüzeye dik ve yüzeye paralel olarak bileşenlerine ayırmak. Hadi yapalım. İlk önce ilk önce eijk düzlemin yüzeyine dik olanı bulalım. Düzleme dik olan vektör bu. Buradaki açı 90 derece. Şimdi son videoda bu açı her neyse buradaki açının da ona eşit olduğunu görmüştük. Bu yüzden bu açı da 30 derece olacak. Bu bilgiyi turuncu vektörün şimdi büyüklüğünü bulmak için kullanabiliriz. Ve yüzeye dik olan bu turuncu vektörün yerçekimi kuvvetinin bir bileşene olduğunu hatırlayın. Bir de yüzeye paralel bir bileşen var. Onu da sarıyla, onu da sarıyla çizeyim. Ağırlığın diğer bileşeni yüzeye paralel. Onun dik açı olduğu zaten bariz belli. Çünkü bu düzleme dik, bu da düzleme paralel. Bu yüzden böyle oldu. O hem yüzeye, hem de bu vektöre dik. Şimdi son videoda, son videoda gördüğümüz temel trigonometri bilgilerine bakabiliriz, kullanabiliriz ve böylece sarı ve turuncu vektörün büyüklüğünü bulabiliriz. Turuncu vektörün boyu bölü hipotenüs kosinüs 30'a eşit olacak. Ya da bunun boyu 98 çarpı kosinüs 30'dur diyebiliriz. 98 çarpı kosinüs 30 Newton. Evet, sonuç 98 çarpı kosinüs 30 Newton. Güzel. Bu yöndeki toplam vektörü bulmak isterseniz yani düzlemin içine doğru olan yöndeki vektörü en son videoda basit trigonometriyle detaylıca anlatmıştık. Bu vektörün düzleme paralel olan bileşeni olduğunu biliyoruz. O da 98 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 derece. Bu da şuradan geliyor. açının karşısı bölü, yani karşı kenar bölü hipotenüs, sinüs 30'a eşit. Böylece açının karşısı hipotenüs çarpı sinüs 30 olur. Karşı bölü hipotenüs, açının sinüsü. değil mi hatırlıyorsunuz? trigonometriden. Şimdi buradaki bütün işi tamamladık. Kuvveti 2 ayrı bileşen olarak yazmıştık. Şimdi onlara hesaplayalım. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30, 1 bölü 2, bunları biliyoruz trigonometriden, umarım. Bunları şimdi 30, 60, 90, 30, 60, 90 üçgenini kullanarak da hesaplayabiliriz. Eşkenar üçgenden ne olur ya da hesap makinesi kullanabilirsiniz, en basiti. Ama bence bunları trigonometriyi öğrenirken ezberleyin. İleride işinize yarar. 98 çarpı kök 3 bölü 2 Newton ağırlığın düzleme dik bileşeni. Onu turuncu ile yazalım. Bu işaret şimdi yönü belirtir ve düzleme dik olduğunu gösteriyor. Böylece ağırlığın yüzeye dik bileşeni 98 çarpı kök 3 bölü 2 newton. Evet. 98 bölü 2 ne eder? 49 çarpı kök 3 newtonmuş. Yönü de düzlemin içine doğru ya da aşağı doğru. Biz en iyisi düzlemden içeri diyelim. Evet, düzlemin içine doğru, ya da eğik düzlemin rampanın, yani bu bahsettiğimiz rampanın yüzeyinden içeri. Evet, bunun yönü bu. Yönünü belirtmek lazım çünkü o bir vektör. Evet, bu yüzden yönünün neresi olduğunu söylemeliyiz değil mi? Ağırlığın şimdi bir de yüzeye paralel, yüzeye paralel bileşeni var. Onu buraya çizmiştim ama şimdi yukarı taşıyacağım. Bu tamamıyla bu aynı vektör. Şimdi yukarı taşıdım. Ağırlığın düzleme paralel bileşeni ve bu da 98 çarpı sinüs 30. 98 çarpı 1 bölü 2. Yani ne eder? 49. Ve yönü de bu yönde. Evet düzlemin yüzeyine paralel. Evet, vektörümüz düzlemin yüzeyine paralel, düzlemin yüzeyine paralel. Bakalım neler olacak. Eğer bu etki eden bütün kuvvet olsaydı, yani düzlemden içeri kuvvet 49 çarpı 3 newton, ya da diğer bir deyişle bu boyuttaki tek kuvvet o olsa, ya da düzlemin yüzeyine dik olan kuvvet o olsa, ne olurdu? Buz kalıbı hızlanacaktı. Buz kalıbı hızlanırdı ve sadece bu kuvvetin etkisiyle aşağı doğru hızlanırdı ve düzlemden içeri doğru bir ivme kazanırdı. Ama biz onun hızlanamayacağını biliyoruz. Çünkü bu büyük buzdan takoz bu, bu yöndeki hızlanmayı engelleyecek. Bu yönde ivmesi yok. Düzleme dik yönden bahsettiğimde ivme yok çünkü burada eğik düzlem var. Eğik düzlem, ağırlığın dik bileşenine zıt bir yönde, ağırlığın dik bileşenine zıt yönde bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvveti tahmin edebilirsiniz. Düzlem böyle bir kuvvet uygular ve bu kuvvet yukarı doğru 98 Newton. Bu kuvvete, düzlemin uyguladığı 98 Newtonlu kuvvete düzeltiyorum, 98 değil, 49 kök 3. 49 kök 3. içeri doğru 49 kök 3 olduğu için, düzlemden dışarıda 49 kök 3'lük tepki kuvveti olmalı değil mi? Bu kuvvete normal kuvveti denir. Bu kuvvet yüzeye dik ve bir çeşit temas kuvvetidir. Bu soruda normal kuvveti buz kalabının bu yönde ivmelenmekten alıkoyuyor. Bu yüzden dünyanın merkezine doğru bir ivmelenme yok. Ama bu yöndeki ivmeden bahsedebiliriz. Kuvveti iki bileşene ayırmıştık değil mi? Dik bileşen ve paralel bileşen. Normal tepki kuvveti ise buz kalıbının dik olarak düşmesini, düzlemden içeri hızlanmasını engelliyordu. Peki diğer kuvvetler ne yapar? Elimizde bir de yüzeye paralel kuvvet var. Sürtünmeyi ihmal etmiştik değil mi? Bu, bu örnekte buzdan eğik düzlem ve buz kalıbı arasında sürtünme olmadığını farz ettik. Yani mutlaka var da biz şu an yokmuş gibi davranacağız. Şimdi neler olacağına bir bakalım. 49 Newton'a karşılık bir tepki kuvveti yok. 49 Newton paralel ve aşağı doğru. Düzlem yüzeyine paralel aşağıya doğru da diyebiliriz. Peki sonra ne olacak? O bu yönde ivme kazanacak. Kuvvet kütle çarpı ivmeydi. Her iki tarafı kütleye bölersek kuvvet bölü kütle ivmeye eşit olur. Burada kuvvet 49 Newton ve bu yönde. Yani düzlemin yüzeyine paralel ve aşağı doğru. İkisini de kütleye bölersek, evet ikisini de kütleye bölüyoruz. Aslında bu 10 kilo ile bölmek demek değil mi? Bölü 10 kilo diyelim. Bu bize ivmeyi verecek. Evet bu bizim ivmemiz. Yani ivme 49 bölü 10. Ve bu yönde, İvmemiz bu yönde. 49 bölü 10, ne etti? 4,9 Newton bölü kilogram. Newton bölü kilogram metre bölü saniye kare ile aynı şey. Sonuç olarak ivme 4,9 metre bölü saniye kare olur. Bu iki çizgi paralel demek. Ya da yazıyla yazalım şuraya, yüzeye paralel ve aşağı doğru. Ve burada bırakalım ve sonraki video hakkında size bir ipucu vereyim. Buz kalıbının durgun halde olması için ne yapmalı? Aşağıya doğru hızlanmayacak ve aşağıya doğru kaymayacak bile. Evet, onu bu şekilde dengede tutan kuvvet ne olabilir? Bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Hoşçakalın.